Değerli izleyenler değerli e, Profesör Doktor Özgür Günger hocam. Bugün Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumumuzun ilk günü açılış konferansını İsmet hocam, Özgür Günger hocamızla dinleyerek başlayacağız. İsmet hocam bizlere ilahiyat bilimleri sosyal bilimlerin neresinde e, karşılaştırmalı bir analiz başlığı altında e, günümüz itibariyle sosyal bilimler hangi aşamada? ilahiyat bilimleri, ilahiyat okutulan e, ana bilim dalları, bilim dalları sosyal bilimlerle hangi açıdan uyuyor? çalışma noktalar nelerdir, konularda bize bir bilgi sunacaklar. Hocamıza söz vermeden önce kısa bir sempozyum hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Okul, Okul Akademi tarafından düzenleniyor. Bu akademi 2020 yılında Okul Okul Derneği kapsamında kuruldu. Amacı Türkiye'de okuma alışkanlığını destemek, desteklemek, özellikle lisans lisansüstü aşamasındaki araştırma yapmayı düşünen genç araştırmacıları araştırma teknikleri, yazım teknikleri açısından desteklemek bu açıdan onlara tecrübe kazandırmak. Bu sempozyumun amacı da genç araştırmacılarımız da tecrübelere, hocalarımızı bir araya getirerek tecrübe aktarımına fırsat sağlamak ve güncel konuları beraber müzakere etmekti. Bu kapsamda ilk oturumumuzda yani açılıştan sonraki ilk oturumumuzda sosyal bilimlerde akademik yazım araçları, veri analiz yazılımlarını konuşacağız. Bunlar yani Zotero, Ethnos, Skyway gibi e, uzmanların aktaracağı yazılımlar sosyal bilimlerde veri toplamak ve analiz etmek için önemli yazılımlar. Bunları genç araştırmacılarımızın e, bilmesi gerektiği için bu oturuma açtık. İkinci oturumda özellikle güncel bir konu olan Afganistan konusunu ele alacağız. E, oturumda konuşacak hocalarımızın şöyle bir özelliği var. Uzun yıllar orada yaşamış veya görev itibariyle veya eğitim araştırma itibariyle orada bulunmuş hocalarımız. Dolayısıyla bu hocalarımızdan hem gözlemlerine dayanan, hem araştırmalarına dayanan bilgi edinmiş olacağız. Bu sempozyum e, öğrencilerimiz yetiştirme amacıyla tasarlandı. Yani diğer e, yapılan sempozyumlardan biraz farklı işledi. Nasıl işledi? E, duyuruya çıktıktan sonra e, öğrencilerimize şunu beyan ettik. Yani başvurmak isteyen tüm araştırmacılara, tecrübe edinmek isteyen araştırmacılarımıza seminerlerle eğitim vereceğimizi söyledik. Ve bu kapsamda daha metin almadan önce e, araştırmacılarımıza, genç araştırmacılarımıza bildiri nedir, akademik yazı nedir, bildiri nasıl yazılır, özet nasıl yazılır konularında e, bir eğitim serisi düzenledik. Bu seriden sonra başvurular aldık ve başvuran her bir araştırmacımıza, genç araştırmacımıza danışmanlık yaparak özetin Türkçesi nasıl yazılacağı, İngilizcesi nasıl yazılacağı gibi konularda akademik danışmanlık sağladık. En sonunda dün bu genç arkadaşlarımızla prova oturumları yaparak, Nasıl sunumu yapılır? Bu konuda tecrübe edilmelerine fırsat sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla amacımız genç araştırmacılarımızı desteklemek. Bugün başlayan oturumlarda da tecrübeler hocalarımızın, Özcan Hocam gibi hocalarımızın üslubundan konuşmasından, tecrübesinden istifade etmek. Dolayısıyla bunu çok uzatmadan, kıymetli hocamızın tecrübelerinden istifade etmek üzere sözü kendilerine aktarıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum Abdullah Hocam. Gerçekten e, gayretleriniz takdire şayan. Bilhassa e, tabii biz böyle çok toplantılarda bulunuyoruz ama genç araştırmacıları bu işe dahil etmek sosyal bilim alanındaki bu arkadaşların e, doğru bir yöntemle işe öğrenmeleri hem pratikte hem teoride. Buna çok kıymetli gayretler. Oku Okut Derneği, Oku Okut Akademi ve e, Oku Okut TV'deki o programlarda da zaten siz bunu Büyük bir özveriyle ve gerçekten e, işin çekirdeği boyutuyla katkı sunuyorsunuz. Ben hep şunu savunan bir acizane insanım. Büyük sözler söylemek, büyük eleştiriler yapmak, e, büyük büyük laflar ederek kendimizi kasmak. İnanın artık bu bitti ve kolay bu. Artık küçük küçük mikro, tek tek doğru bildiğimiz şeyleri ve doğru olanları e, ona buna bağımlı onun bunun arka bahçesi, onun bunun değil de, kendi çapımızda kelebek etkisi yaratarak, ki bu çağ artık öyle bir çağ olacak, kelebek etkisi oluşturarak bir kanat çırpmayla, diğerlerinin kanat çırpması ve nihayet bu türden insanların akli selim ile, zevki selim ile, sağduyu ile ülkeye, bilime, insanlığa katkı sunmasının zamanı geldi. Bu Yönüyle ben haseten size, çalışma arkadaşlarınıza ve şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Bize de bugün böyle bir fırsat verdiğiniz için haseten teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, sevgili arkadaşlar, bilmek insanın ilk yaratıldığı andan itibaren hikayesinin öznesidir. Yani bu hikayenin esas olgusu bilme üzerine temellendirilmiştir. Hani bütün ilahi dinlerde geçer. Hz. Adem yaratıldığı vakit diğer varlıklar onun varlığına itiraz etmişlerdir. Fakat orada bir imtihan yaşanmış ve Allah insana isimleri öğretmek suretiyle ki oradaki isimler değişik açılardandır. Bu bilgidir, marifettir, hakikattir, başka başka anlamları vardır. Fakat esas olan bir şey vardır ki insan o öğrendikleri, bildikleri, bildiklerini algıladım. algıladığı zaman, açıkladığı zaman, karşılaştırdığı zaman ve aklettiği zaman diğer bütün varlıkların üstüne geçebilmiş bir varlıktır. Nihayet ilahiyat okuyanlar hemen hatırlarlar. Hazreti Adem ile meleklerin imtihanında değil mi? Allah bir imtihan yapmış. Melekler soruların soruların cevabını verememiş. Yani analiz yapamamış, karşılaştıramamış. Ve algılayamamış şu anlık durumu fakat Adem daha önce kendisine öğretilenleri yani bilgiyi yani o malumatı değil o anlık karşılaştırma analiz yapma bütünlük içerisinde görme e, özelliğini kullanarak niçin böyle bir varlığın yaratılmasına ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur bu son derece teolojik bir giriş sonrası şunu söylemek icap ediyor Evet İnsan bilginin peşindedir. Fakat bu bilgiyi artık eskiden olduğu gibi hikmetli insanların dizinin dibinde veya e, ermiş insanların bir takım parıltılı sözleri arasında veya ciltleri arasında artık ciltler arasında kağıdı yıpranmış veya kopmuş olmuş ama içinde defaatle ve binlerce kez okunan ve her okunuşta da yeni bir anlam çıkarılan bir bilgiler yığını zamanı değildir zamanımız. Geçmiştir. Tarih, çağ bu türden bir bilginin artık malumat bilgisi olduğunu bazen işe yarasa da bazen önemli olsa da ama Çağımızın getirdiği zorunluluklar ve gereklilikler içerisinde bu türden bilgilerin artık pek de önemsenmediği, yeri olmadığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Efendim, şimdi o zaman biz madem ilahiyat bilimleri, sosyal bilimlerin nesi olur diye söze başladığımızda, öncelikle biz bilim deyince ne anladığımızı ifade etmemiz lazım. Zira benim gördüğüm kadarıyla alanda 10-15 ayrı aynı zamanda bir paradigma'yı yansıtan bilim tanımlamaları var. Yani bilim nedir diye sorduğunuzda verilen cevaba baktığınızda e, evet bu cevap şu paradigma'nın ürünü bir cevaptır dediğimiz tanımlamalar var. Yani mesela bazen bakarsınız bilim deyince işte deney, gözlem ve tecrübeye dayalı bilgilerin sistematik bir şekilde elde edilmesidir der. Hemen anlarsınız ki bu bilim tanımı bir postris bilim dalıdır. Yani vahyi yani insani gerçekliği yani aşkı, aşkınlığı bilimin, bilginin konusu dışına atan bir yaklaşımdır. Metafiziği ve ilahiyat. Veya bir bakarsınız Bilgi veya bilim veya ilim marifettir, hakkı tanımaktır, hakkın emirlerini ve buyruklarını bilmek, bulmaktır der. Burada da görürsünüz ki insani gerçekliği, toplumsal olanı ve deneyin konusu olan fizik alanı atlayan daha çok teoloji merkezi bir tanımdır. Bu çoğaltılabilir. Var böyle bir sürü tanımlar. Bizim burada esas üzerinde en azından benim baktığım çerçeveyle durduğumda birazcık İslam e, düşünce geleneğinden de mülhem bir bütünlüklü bakış açısından yanayım ve bunu savunuyorum. Birazdan bunu ne demek istediğimi de heyecan edeceğim. O zaman bilim nedir? Bilim, kısa kısa söyleyecek olursak bir bütünlük halinde malumatları sistematize etme sanatıdır. Veya Malumat yığını içinden gerçeği arama faaliyetidir veya gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz olayları anlama, açıklama ve yeniden kendimize mal etme çabasına dair faaliyetlerin bütünüdür. Dikkat etseniz bu tefsirin içerisinde, bu tanımın içerisinde bir Bütünlük dikkat çekmektedir. Yani tanım ne doğa bilimlerini merkeze alan tek başına ne metafizik bilimleri, ilahiyat bilimlerini dışına alan veya dışına iten bir tanım değildir. Bu tanımda bizim varlık olarak muhatap olduğumuz, Olgusal gerçekliği bir bütün halinde anlama ve yakalayabileceksek yakalama amacı götürmektedir. Tabi bu tanımı ben e, durduk yere kendimden çıkarmış da değilim. Açık söylemek lazımsa bu bütünlüklü bakış açısı birazcık Farabi'den, birazcık İbn Haddun'dan mülhemdir. Çünkü Farabi mesela... O kendisine gelinceye kadar ilimler tasnifine baktığında İslam düşünce geleneği açısından söylüyorum. Batıda da benzer bir şey vardır. Mesela ulum-u şer'iyye ve ulum-u -ul acemiye diye iki ayrılıyor temelde ilimler. Yani bir bize ait olanlar yani şer'i ilimler. işte hepimizin bildiği fıkhı en baştadır. Tefsir, hadis ve benzeri. Bir de acemiye dediği dış bilimler var. Fakat Farabi böyle bir şey yapmıyor. Farabi bu anlamda tasnifini yaparken varlık tasnifini esas alarak bir bilimler tasnifi yapıyor. Yani cismani olan yani fiziksel ontoloji ve olmayan yani metafiziksel ontoloji yani ilahiyatın da içinde olduğu bir ayrıma gidiyor. Burada varlık temelli ayrım herhangi bir başkaca itme veya çekme dışarıya atma veya alma değil ama varlığın hakikatini doğru anlama açısından bir tasdif var. Buradan baktığımızda aslında bütün bilimlerin insanın farklı varlık alanlarına yönelik bu bilgisel etkinliğini anlama üzerine kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilgisel etkinlik çerçevesinde insan adına doğa bilimleri diyerek dış dünyayı. Yani fizik alemi. insan bilimleri adı altında insanın Tarih içinde ürettiği kültürü, sanatı, sosyal bilimler adı altında bir insanın tarihten bu tarafa getirdiği bir seyri var, geldiği bir seyir var. Bu seyirin içerisinde onu anlama, eylemi anlamlandırma davranışını. Son dönemde din bilimleri dediğimizde bu üç alanın yani doğa bilimleri, insan bilimleri ve toplum bilimlerinin bir işleyişini, bir üst varlık olarak arada bir köprü olmakla hasebiyle, doğa bilimleri insan ve toplum bilimleri arasında köprü olmak vazifesiyle ilişki yıldırmak. Nihayet buradan gidersek hani benim zihnim açısından söyleyecek olursak, ilayet bilimleri dediğimiz temel İslam bilimleri dediğimiz bilimlere bakıldığında da bu din bilimlerince üzerinde fikir yürütülen ve toplumsal olan taşınan bilgiyi varlığı ve varlığın dışındaki diğer kendine has özel bir paradigma içerisinde ve elbette e, teoloji bilgisiyle yeniden yorumlamaktır. Kıymetli dinleyenler, tabii çağımızda bilim denilince akla doğrudan doğa bilimleri gelmektedir. 18. yüzyılda Viko tarihi ve toplumu konulan bir yeni bilimden bahsedildiğinde bunun e, adına bilim denilemeyeceğini, bilim olmayacağını e, çok ciddi yargılanmış, yani bu anlamda yadırganmış ve Şaşkınlıkla karşılanmıştı. E, doğrusu o da kendi girişim hakkındaki bu şaşkınlığa karşı şaşkındı. Çünkü dönemin bilim anlayışı sadece doğa bilimleriyle eşdeğerdi. Yani e, doğa bilimlerinin içerisinde e, kendine has bir yer bulunan e, fizik bilimleri, matematik bilimleri gibi bilimlerle anlaşılıyor. Burada ağır bir pozitivist hegemonya var. Bu pozitivist hegemonyanın dışındaki diğer bilim dalları bilim yerine konulmuyordu. Fakat ilerleyen süreçte ilerleyen süreçte biz bunu baştan söylüyoruz. İslam düşünce geleneği içerisinde pozitivist bilim alanında yaşandığı gibi bir kesin, net ayrım ve dışlayıcı diğerini tarihin ve toplumun ve bilginin dışına atıcı bir yaklaşım asla yaşanmamıştır. Bunu söyleyelim. Yani biz de çok rahatlıkla hemen söyleyebiliriz ki aynı anda yani bir taraftan İslam düşünce geleneği içerisinde fizik, tıp, kimya, felsefe ve ilahiyat bilimlerini Fahrettin Razi gibi, İbn-i Sina gibi, i̇bn gibi bilim adamlar içerisinde var. Yani o ayrı bir şey. Fakat ben bilhassa bilim diye daha çok 17. 16. yüzyıldan itibaren sistematize edilen bilim çerçevesinde bunları söylüyorum. Fakat ilerleyen süreçte başta dilteği olmak üzere Bacon gibi Descartes'ın o ampirik e, uygulamalı ve pozitivist amaçlı bilimine karşı ki nihayet Weber'in nihayet Weber'in bu e, sadece e, doğa yasalarına e, uygun e, otomatik bir bilim insan aklının insanın bizzat eyleminin e, sayılarla rakamlarla ve matematikle açıklanacağı ve mutlak bilgiye ancak böyle ulaşılacağı, bunun dışında mutlak bilgiye ulaşmanın yolu olmadığı, olamayacağı, dolayısıyla ilahiyat bilimleri ve metafizik bilimleri, hatta felsefe, hatta edebiyat, hatta tarih bilimleri bilim alanının dışına iten bu deterministik doğa bilimleri, pozitivist bilim yaklaşımı eleştirilmeye başlanmıştır. Fakat bu pozitivist bilim anlayışının eleştirilmeye başlanılması, bir anda yeni bilim alanlarını açmaya da imkan tanımamıştır. Bu ilerleyen süreçte insanı anlamaya dönük, insanı anlamaya dönük bilim dallarına yeni bir kapı açılmıştır. Nihayet ilerleyen süreçte şimdi baktığımızda artık çok rahatlıkla bir genel e, tasdifle karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani e, artık 3 aşağı 5 yukarı özellikle e, büyük dergiler dediğimiz etki değeri çok yüksek dergilerin tasdiflerine baktığımızda karşımıza üçlü bir tasdif çıkıyor. Kıymetli dinleyenler, arkadaşlar. Bu üçlü tasdife göre bu e, akademik üst seviye dergilerin tasdifinde bir, doğa bilimleri dediğimiz doğa bilimleri var. İki, İnsan ve sanat bilimleri yani e, art en humanity diyorlar onlar. Sanat ve insan bilimleri. Bir de sosyal bilimler olarak üç temel alan belirleniyor. Fakat bu üç temel e, alanın belirlenmesi bu alanlarda üretilecek bilginin nasıllığının kendi haline bırakıldığı anlamına gelmiyor. Yani siz e, pozitif sosyal bilim Mantığıyla ki dünyada üretilen bilginin çok büyük orandaki şu anda en azından öyle pozitif sosyal bilim içerisinde üretiliyor. Ee, bu üç alanda pozitif sosyal bilim mantığıyla bilgi üretebilirsiniz. Yine bu üç alanda e, anlayıcı yaklaşım dediğimiz yaklaşım çerçevesinde bilgi üretebilirsiniz. Yine bu üç alanda yani doğa bilimi, insan ve sanat bilimi ve nihayet e, toplum bilimleri e, eleştiril yaklaşım e, çerçevesinde bilim üretebilirsiniz. Şimdi Batı'da yaşanan bilginin serüveni içerisinde bilginin e, o kadar kolaylıkla e, ilahiyatı ve e, metafiziği dışarıya atacak bir bilgi serüveni olmadığını söylememiz lazım. Her Ne kadar tecrübede bu böyle yaşanmışsa da halbuki bilgi kavramı insanlığın en eski çağlardan beri din ve felsefenin üzerinde konuştuğu bir meseledir, tartıştığı bir meseledir. Bu e, böyle bakıldığında. Batı'nın Hristiyan orta çağındaki din bilim ilişkisinden aforozlar, gıyotinler kilisenin karanlık yüzü yüzyılları olarak tanınabilir. Ama aynı durumu Doğu dünyası için geçerli sayamayız. Çünkü tarihsel olarak aynı yüzyıllarda Doğu İslam medeniyetinin bilimin her alanında farklı ve geniş açılımlar yaşadığını da söylememiz lazım. Özellikle Endülüs'ten Buhara'ya kadar çok geniş coğrafyada Farklı bilimdarları yaşanmıştır. Yani bu tecrübeyi biz kendimize ait bir tecrübe olarak görmesek verili sistem içerisinde bizim karşımızda bir bilim, bilimsel bakış açısı ve dünyanın geleceğinde söz söyleme niyeti olan insanlar için bir sistematik bütünlük var. Bu bütünlük içerisinde biz ya kendi geliştirdiğimiz etki değeri yüksek Bakış açısını bu size dahil edeceğiz veya mevcut bu bilim tasdifi içerisinde bizim önümüze konulan bilimler içerisinde yerimizi bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Çünkü ilahiyat alanında özellikle ilahiyat alanında malum olduğu üzere 3 temel alan dikkat çekiyor. Yani bütün Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri adı altındaki fakülteleri de 3 temel alan belirlenmiş ilk önce. Ve bu alan doğrusu çok da e, yazmayacak bir şey değil. Yani doğru bir alan. Tasnif yapılmış. Bu tasnife göre bir İslam bilimleri dediğimiz bilim dalları var. Ki birazdan onun da üzerine duracağız. Bu İslam bilimleri dediğimiz bilim dalları işte doğrudan daha çok diyelim doğrudan demeyelim. Daha çok çünkü tefsir tarihiyle tefsir, fıkıh tarihiyle fıkıh, hadis tarihiyle hadis e, bilim felsefesi birbirinden farklı şeyler. Bunu söyleyelim ama doğru daha çok teoloji bilgisi dediğimiz, ilahiyat bilgi tanrı bilgisi dediğimiz veya metafizik alanına ilişkin bilgi dediğimiz bilimlerle uğraşıyorlar. Bir de diğer tarafı var. İkinci bölüm olan felsefe ve din bilimleri bölümü var. doğrusunu söylemek lazımsa bizim bilimsel anlamda bulunduğumuz ortamlarda pek çok dışarıdaki akademisyenlerin ilahiyatın bu yönünü bilmediklerini defaatle karşılaştık. Defaatle karşılaştık. Yani ilahiyat fakültelerinde Felsefe tarihi başta olmak üzere. İslam felsefesi, din felsefesi, e, İslam ahlak felsefesi ve bunun yanında daha çok din bilimleri diye adlandırdığımız din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi gibi bilimdarlarının e, dışarıda pek bilinmediği ve bu dallarının e, doğrusu e, doğrudan e, kullandıkları yöntem ve meselelere yaklaşım açısından dinin merkeze alındığı bilimdarlar olmadı. dinin e, inanç, ibadet, bilgi, tecrübe, etki, ahlak gibi dışa yansıyan, tecrübe edilen kısımlarının e, araştırmaya konu edildiği bir gerçeklik vardır. Fakat bizim dışarıdaki e, pek çok akademisyen dostumuz bile bu ayrımı ve bu çalışmaların nasıl yürütüldüğünü bilmemektedir. Dolayısıyla hani ilahiyat bilimleri sosyal bilimlerin neresindedir dediğimizde ben aslında ilahiyat fakültelerindeki bilimleri de içine alacak şekilde düşünüyorum. Neticede ilahiyat fakültelerinin temelinde o İslam bilimleri dediğimiz bilimleri varsa da altında felsefe bilimleri ve üçüncü olarak da İslam tarihi ve sanatları var. Dolayısıyla bu üç ayrı bilim dalı aslında bir yönüyle teoloji, sosyal bilimler ve insan bilimleri şeklindeki üç bilginin Türkiye özelinde ve Türkiye örneğinde bir yeni paradigmatik bakış açısı olması açısından İlahiyat fakültelerinin kurucu aklı bunu böyle sistematize etmiştir. Doğru da etmiştir. Doğru da etmiştir. O işin ayrı tarafı. Şimdi ilahiyatın, daha doğrusu ilahiyat biliminin ve ilahiyat bilgisinin bu çağda bilimsel uğraşın dışına itilmesi artık çok rahatlıkla bilim çevrelerinde tartışmanın konusu edilmiştir. Yani bu reddedilme, dışarıya atma Özellikle mesela bizim de e, bilim dünyasında çok saygın bir yeri olan Niyazi Karasar Hoca'nın üzerinde durduğu güzel bir şey vardır. Der ki o ilahiyat bilimleri gibi bilimleri veya dini bilimsel uğraşın dışına attıktan sonra ne olmuştur? E, bunun yerine bilim dini ikame edilmiştir. Bilim dini ikame edilmiştir. Yani çerçevesi belli, asla e, dokunamayacağınız, asla eleştiremeyeceğiniz, asla alternatif bir faktör sunamayacağımız bir e, bilim dini üretmeye çalışılmıştır. Oysa din, bilim, felsefe bu anlamda hayatın öznelliğinden nesnelliğine doğru alıksal gerçekliklerdir. Bu bir süreçtir. Yani bugün nesnel olan bir bilgi e, aşama aşama gelmiştir. Öznellikten aşarak buraya gelmiştir. Dün adına keramet denilen bir bilgi bugün bilimin konusu olmuş ve çözülmüştür ve bilim meselesi olmuştur. Demek istediğim şey şudur, anlatmak istediğim şey şudur. Din, modern bilimler içerisinde tarihin dışına itilmek istenmiş, bilimsel uğraşı alanın dışına itilme gayreti gösterilmiştir. Bu iki tarafıdır. Bir taraftan da ilahiyat bilimleri dediğimiz, din ilahiyat bilimleri dediğimiz bilimlerin yapıcıları, ve bakış açı, onu kullanıcılar da e, modern bilimi ve modern bilimin ürettiklerini ve tekniklerini bilim saymamakta, tahfif etmekte ve bazen hatta onu boş uğraş olarak görmektedir. Şimdi biri öbürünü tarihin dışına itme gayreti göstermiş ve kısmen başarmışken, öbürü de yani ilahiyat bilimleriyle uğraşan temel İslam'ı kastediyorum. Uğraşanlar da bilimsel yöntem, bilimsel Teknik ve bilimsel sistematiği e, tahfif alıp basit bunlar olmasa da olur. Nevinden bakış açısıyla e, bakarak ilahi irade ile bilimsel iradeyi ayrıştırma yoluna gitmişlerdir, gidilmiştir. Hatta zaman zaman bizde karşılaşıyoruz. Yani bu yöntem bilimi, bilim felsefesi, bu yapmak istenen şeyin hangi felsefe üzerine bina edildiğine dair sorularımız karşısında bunların çok da önemli olmadığı, önemli olan Bilgi bulmak olduğu. Halbuki modern çağ böyle bir şey değil. Kıymetli dinleyenler. Modern çağ bilimi yığma, bilgiyi toplama değil. Artık şu en genç arkadaşlarımız bile istedikleri konuda, istedikleri bilgiye milyonlarca megabit, gigabayit neyse bilgi rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yani artık bilgiyi taşıyanın güçlü olduğu, bilgiyi elinde, malumatı elinde bulunduranın Hakikatin tekelini eline bulundurduğu bir dönem geçmiştir. Yani e, uzmanı da olmayabilir insan ama çok rahatlıklar bunlara, bu e, bilim e, dallarının ürettiği bilgiye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla nedir problem? Bilimsel irade ile ilahi iradeyi bir mutlaklık şeklinde karşı karşıya getirme değil, bunun algısal gerçeklik, bunların birer algısal gerçeklik olduğu. Bu algısal gerçekliğin altında insana dair, topluma dair, doğaya dair, kültür, sanatı ve çevreye dair hakikatlerin olabileceği, bu hakikat ve gerçeklerin de e, hangi yöntemi kullanacaksak o yöntem ile ortaya çıkarılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi geldiğimiz noktada şu sorunun cevabını tartışabiliriz. İlayet bilimleri dediğimiz dallara, yani Biraz önce kısaca ifade ettiğim temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri ve İslam tarihi ve sanatlar bilimleri. Sosyal bilimlerin nesi olur? Kısaca söyleyeyim sonra altta tartışalım. Değerli arkadaşlar, felsefe ve din bilimleri derslerinin tamamı, tamamı, kullandıkları yöntem ve içerik ve konuyu ele alış tarzlar, tarzlarıyla sosyal bilimlerin içerisinde yer almaktadır. Doğrudan sosyal bilimlerin içerisinde yer almaktadır. Sebebi şudur. Bunu dünya dışında tartışmıyoruz zaten. Bunlar dine ilişkin, inanç, ibadet, ahlak gibi alanların pedagojik, psikolojik, sosyolojik, felsefi neyse boyutunun nasıl bir yöntemle araştırmaya konu edildiğiyle doğrudan ilgili bir durumdur. Bu ilim dallarında, yani felsefe ve din bilimleri gibi ilim dallarında bu e, inanç, ibadet, halak her neyse bunların doğruluğu ve yanlışlığı asla konuşulmaz. Neyi el alınır? Mahiyeti açısından el alınmaz Bunların tezahürleri açısından el alınır. Böyle olunca daha çok ya durumu veya olguyu merkeze alarak ama normatif olmayan bir tarzda, zorunlu bir kural koyucu olmayan bir tarzda el aldıkları için doğrudan sosyal bilimler içerisinde yer almaktadır. Zaten bilim dalları içerisinde hani temel bilimler var, alt bilimleri saymıyorum. Üç, temel bilim açısından konuşacak olursak. Şimdi... Burada bir şeye dikkat çektim. Felsefe din bilimleri dinin mahiyetiyle ilgilenmez. Onun tezahürleriyle ilgilenir ve normatif olmayan tarzda dedim. Benzer şekilde. Benzer şekilde olgusal tarihçilik bağlamında konuyu merkeze alan konuyu merkeze alalım. Yoksa teolojik bilginin merkez olduğu değil. Konuyu merkeze alan mezhepler tarihi, İslam hukuk tarihi, İslam tarihi tefsir, hadis, kelam tarihi, tasavvuf tarihi gibi alanlar da doğrudan sosyal bilmenin içerisine yer alır. Çünkü bu ilim dallarından tefsir tarihini konu alan bir adam, o diyelim bir kavram ele alacaksa, o kavrama kimin ne dediği, bu kavramın nereden çıktığı, nasıl çıktığı, işte o Kur'an ilimleri falan gibi alanlarda veya hukuk tarihinde diyelim ki işte bir ceza hukukunda kişiye karşı işlenen suçlarda hangi bilginin ne dediği, bu bir nereden çıktı? Yani niye böyle bir hüküm icra e, ortaya çıkarıldığı, iştahat edildiği gibi meselenin tarihi boyutlarını ele aldıkları için onların da doğrudan e, doğruyu yanlışı ayırt etmede kullandıkları anlama, açıklama, karşılaştırma gibi e, tarihi veriler perspektifinden baktıkları için bunları biz e, yine e, rahatlıkla sosyal bilimlerin içerisinde değerlendirebiliyoruz. Fakat, e, Tefsir gibi, hadis gibi, e, İslam hukuku gibi, kelam gibi, daha çok doğruyu veya yanlışı, doğruyu veya yanlışı, dinin bu anlamdaki e, emirlerinin e, e, e, normatif bir tarzda, e, ayırt edici tarzda ve doğrudan mahiyetiyle ilgili yani ilahi iradenin ne yönde anlaşılması gerektiğine ilişkin Bakış açısıyla ele alan e, bilim dalları dediğimiz hukuk, İslam hukuku, Tefsir Hadis, Kelam gibi bilim dallarını normalde teolojik bilimler içerisinde yer veriyor, batırlar ya da biz de öyle değerlendirebiliyoruz. Fakat bunun yanında e, diğer bakış açısıyla baktığımızda e, burada e, temel e, İslam bilimlerinin bilim dallarını e, insan bilimlerinin içerisine koyma imkanımıza vardır. Nasıl dediğimizde şöyle diyoruz. Dinin bilimin konusu olması durumunun e, dinin bu pozitivist bilimlerin egemenliği altına gireceği ve oradaki e, araştırma nesnesi veya yaklaşımının konu edildiği şekliyle bir araştırma olumsuz şeklinde ele alınacağı anlayacağı gelmesin bu. Temel İslam bilimlerinin insan bilimleri içerisinde yer alması. Yoksa çok kolay temel İslam bilimleri içerisinde alırsınız ama modern dünyada kullandığı yöntem ve teknikler ve bu kullandığı yöntem ve tekniklerin geçerliliği, somutluğu, tekrar edilebilirliği ve bu bilimsel bilgideki ilk temel yöntemin temel ilkeleriyle ilişkisi bağlamında ele aldığımızda ilahiyat bilimlerini ya ee, malumat bilgileri içerisine koyacağız. Veya o malumat bilgisi değil ama bilimsel bilgi seviyesine çıkarmak istiyorsak yapılan çalışmaların güvenilirliği, karşılaştırılabilirliği, geçerliliğinin teyit edilebildiği kişi veya kaynağın hangi gerekçelerle doğru veya yanlış kabul edilebileceğine dair genel geçerliliği ni ela alabilmemiz için İlahiyat bilimlerini bu anlamda insan bilimleri içerisinde yer alması gerekir. Şart niye? Çünkü bu bilgiler bir bilgi yığını olmaktan çıkıp bir bilimsel bilgi ve ölçülebilir, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir sonuçları ve geçerliliği elde edilebilir bilgi olmasını istiyorsa. Yok eğer böyle bir bilgimiz yoksa ve doğrusu söylemek lazımsa ilahiyat alanında bilgi üretenlerin iki temel sıkıntısı var. İki temel sıkıntısı var. Birincisi, bu alanda bilgi üretiyorsanız, e, bu alanda bilgi üretiyorsanız, sizin e, etrafınızı çeviren bir meşruiyet halkanız var. Yani, e, bilim üretme konusunda kendinizi dinsel e, anlamda yükümlü ettiğiniz bir e, metinsel çerçeve var açıkçası. Ve ee, bu metinsel çerçevede ne kadar inisiyatif sahibi olduğunuz e, şüpheli. Yani elinizde bir vahiy var, bir hadis var veya kelami olarak, itikadi olarak diyelim, itikadi olarak üretilmiş bir hakikat bilgisi var. Dolayısıyla bu elinizdeki dinsel ve metinsel çerçeve bakımından araştırmacı ne kadar inisiyatife sahip, bu bir önemli konu, sorun. Yani e, sahip mi değil mi? Diyorsanız ki araştırmacı bu elimizdeki metin açısından bir inisiyatı sahip değildir diyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. E, bu elimizdeki bize e, bilgi olarak gelen, ister iştihat deyin, ister itikadi bilgi deyin, ister e, tefsirdeki bir yaklaşım deyin. O zaman oraya koyalım, yiyelim onları. Alt alta isteyen istediği şekilde e, bunu kullansın. Ama bu bilimsel uğraş olmuyor kıymetli dinleyenler. Bu bilimsel uğraş olmuyor böyle yaptığınız takdirde. İkinci zor olan kısım bizim memlekette de böyle, bu batıda da böyle. Kendisinden sözüm ona tarihsel şartların beklediği sorumlulukları yerine getirdiği takdirde kaçırmaz olarak karşılayacağı bir meşruiyet var. Meşruiyet sorunu var. Şimdi bir ilahiyat alanında bilim üretmek isteyen bir insan neticede bizim şu anda bilimsel bilgi üretmede ve ürettiğimiz bilginin dünya standartlar açısından kıyaslandığında çok iyi bir noktada olmadığımız ilahiyat bilimler açısından söylüyorum bir nokta. Peki o zaman biz derse ki ya bir de bu işe şöyle bakalım. Hadi diyelim ki var ya son zamanlarda çok şey e, hermonetik açıdan bakalım dese. Yani şu eldeki bilgilere, ilahiyat bilgisine, tefsir bilgisine veya ayete, hadise her neyse yaklaşırken bir de hermonetik açıdan bakalım dese. Veya fenomenolojik bakalım diyebilir. Yani bu kendince içinde bulunduğu durumu sorgulayıp çözüm üretme adına. E Bunun da bir meşruiyet sorunu var. Böyle bilgi üretme derdinde olan insanların e, toplumsal, toplumun geniş, geniş anlamında, genel anlamda, e, rağbet görmediği hatta bazen bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Sebebi bir gerilim hattı var. Ve bu gerilim hattı içerisinde ilahiyat bilim üreten insan bilim üretmek zorunda. Ne bir gerilim hattı var? Dünyada böyle sadece bize değil. Bir, yani çok uzunca süredir, 500-600 yıldan beredir, geri kalmanın, bağnazlığın, yobazlığın, dogmatikliğin, bilimsel anlamda kötü diye ifade edilen ne kadar şey varsa, e, sebebi kabul edilen, din ve din anlayışı, din ve din anlayışı var. Ve bunun, e, bu din anlayışının da bir şekilde, hiçbir şekilde bilim kabul edilmediği bir anlayışı var. Gerilimin bir hattı burası. Yani gerilimin bir hattı, e, geriliğin sebebi sayılıyor din ve dini düşünce ve e, her ne yapılırsa yapılsın din ve dini düşünceden üretilen bilgi açısından her ne yapılırsa yapılsın bilim kabul edilmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Bir de diğer taraf var. <gülüyor> Gerilimin diğer tarafında da e, İslam dünyasında ve Batı'da da öyle. Bir gelecek medeniyeti inşa etme dertleri var ve bu gelecek medeniyeti inşa etmenin en önemli sorunları da bir şekilde dönüyor dolaşıyor ilahiyata, ilahiyatçılara, ilahiyat bilgisine geliyor. Batıda da doğuda da fark etmez. Bir e, ahlaki bozukluk, e, toplumsal alandaki kargaşa, anomi biz öyle deriz falan olduğunda bu iş bir şekilde ilahiyata döner, ilahiyatçılara döner. Oradan bir sorumluluk beklenir. Şimdi bu iki gerilim hattı arasında ilahiyatçıların e, Bilgiyi, malumatı bilimsel uğraşı alana çıkartması veya malumat alanından derlediği bilgileri bizim geleneğimiz içerisinde aslında çok da güçlü bir kaynağı olduğu alan üzerinden sorgulamaya çalışması. Bu zor bir şey. Şimdi şuradan bakıyoruz. Artık bu ilahiyat bilimleriyle uğraşan bilim adamları bizim geleneğimizde de yerini alan ama kendi bilim özgül değerlerini de koruyan bir yaklaşımla meseleye bakmaya başladıklarında mesele hallolacaktır. Bilasa olgunsa düzeyde bazen olgunsa düzeyde anlamayabilir ama olgunsa düzeyde El aldıkları her konuyu, ilahiyat bilimleri arasındaki bilim üretenler için söylüyorum, her konuyu e, dinin de buyruğu olan, dinin emri olan düşünme, akletme, anlama, inceleme, kavrama, eleştirme, araştırma, sorgulama, öğrenme, tesdik etme ve reddetme çerçevesinde işlediklerinde aslında rasyonel sayılabilecek bir yöntem faaliyeti icra etmiş olacaklardır. Ve ilahiyatlarda, açık söylemek lazımsa ilahiyatlarda İslam bilimlerinin de e, böyle bir ameliye içerisinde olduklarını görüyoruz. Fakat son yıllarda bazı çevrelerce e, bir takım bilgi ve malumat e, yığınlarının bilimsel bilgiye üstünlüğü de iddia edilmektedir. E, tarihin dışına atılmış bu bakış açısı yani sürekli ve defaatle e, okunan e, bilgilerin, tekrar edilen bilgilerin üstünlüğüne dayalı bir bakış açısı e, tarihin gerisinde kalmıştır. Ve doğrusu e, bu saatten sonra da tarihin o e, içinden çıkması çok mümkün değildir. Ama son yıllarda ilahiyat bilimlerindeki, e, daha doğrusu ilahiyat fakültelerindeki üretilen bilgiye de e, bu nazarla e, bakıldığı, ve asla bizim bilim geleneğimizde de bu dediğim türden bir karşılaştırma, anlama, araştırma, analize etme, reddetme, kabul etme bakış açısının yer almadığı bu bakış açısını da söylemek lazım. Ve bunun, bunun sürekli tekrar eden örnek bakış, sürekli tekrar eden yorum ve normatifliğin bilim olmadığını, Buna en fazla desek desek malumat furuşluk denilebilir, bilimsel bilgi, bilgi yığını denilebilir, hadi ilim yığını deyin ne derseniz deyin ama bunun adı bir e, bilimsel bilgi, bir uğraşı değildir. O e, konuşmamın başında özellikle dikkat çektiğim e, bilim nedir sorusunun cevabı olarak sistematik bilgi olmadığı müddetçe, sistematik bilgiyi karşılaştırma imkanı olmadığı müddetçe Buna biz e, bir bilgi e, deme e, şansımız yoktur. Tabi e, gelinen noktada e, vahyin ve vahiden üretilen bilginin de açıkçası e, kendisi bilimsel bilgi kaynağı olarak görülmek durumundadır. Toplum bilimleri alanında veya sosyal bilim alanında veya doğa bilimleri alanında bakıldığında modern ana paradigma yani postris paradigma vahyi ve vahiden üretilen kutsal bilgiyi e, bir bilgi kaynağı olarak görmüyor. Niye? Diyor çünkü tekrar edilemez, eleştirilemez, tekrarlanamaz falan. Ama gelinen noktada özellikle anlayıcı yaklaşım veya fenomenolojik yaklaşım dediğimiz yaklaşım e, buradan bakıldığında bu e, tarihin dışına itilmeye çalışılan bu bilgi dalının e, ilahi bilginin, vahiy bilgisinin vah vahiy bilgisinin ödülen kutsal bilginin de e, bir bilimsel bilgi kategorisinde değerlendirmesi gerektiğini e, ifade etmiş olmamız lazım. Demek ki değerli arkadaşlar gerçekten din gibi oldukça kozmik ve kutsal bir alanda bilgi üretme kolay bir iş değil. E, bu yüzden e, burada üretilen bilimi sadece bilgi amaçlı üretmiş olursak daha az yöntemsel kriterler işletebiliriz. Yani diyorsanız ki imanın esasları altıdır. Allah'a imandır falan. E, buna, bu tamam bu, burada bilimsel bilgi yöntemi falan yani o bilgi gereği ancak zaman artık bu türden sadece bilgi maksatlı yazılmış çalışmaları dersleştirmektedir Yani e, bu alanların hepsinde yapılan çalışmalar hem bilgi hem de bilimsel çalışmalar olmak durumundadır. Kaynaklı kişi kritiği yapılmamış, yöntemsel çoğunculuğun imkanlarının göz ardı edildiği malumat türü verilerin verilen bilgilerin veya malumat türünde yaklaşımların çok kısa sürede etkisizleşeceği ve sorun oluşturacağı bellidir. Mitekim böyle bir e, tarama sonunda e, bu tür zorlukların, bu tür e, yanlışlıkların çabu, çabu çabu ortaya çıkarıldığı bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmemiz lazım. Toparlama icap ederse, hocam, siz uyarmıyorsunuz ama ben e, şey yapayım, nezaketinizden uyarmıyorsunuz. Toparlama icap ederse, İlahi Fakülteleri üç temel alan üzerine bina edilmiştir. Temel İslam bilimleri, felsefe din bilimleri ve İslam tarihi ve sanatları bilimleridir. Modern bilimle bu bilimlerin aslında örtüştüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Kafa bunu Kur'an kafayı kurmuş. Yani buradaki felsefe ve din bilimleri doğrudan bütün bilimleriyle sosyal bilimlerin içerisinde yer alıyor. Hem dergicilik anlamda hem üretilen bilgi, hem yöntem, hem içerik, hem de kullanılan bilginin geçerliliği anlamda. Buradaki sadece pozitif sosyal bilim açısından bunu söylemiyorum. Aynı zamanda anlayıcı yaklaşım, eleştirel yaklaşım herhangi biri açısından bakarsanız bakın bunlar sosyal bilimler içerisinde yer alıyor. E, Temelisten bilimleri içerisinde doğrudan din mahiyetiyle ilgilenen doğruluğu, yanlışlığı ve normatifliğiyle ilgilenen tefsir, hadis, kelam gibi, fıkıh gibi bilgileri bu anlamda sosyal bilimler içerisinde görmemiz mümkün görünmüyor. Çünkü sosyal bilimin mantığı ve ürettiği değer ve yöntemi bu alanlar uygulanamıyor. Çünkü burada bir ilahi bilgi var. İlahi bilgi üzerine inşa edilmiş bilgi var. Bu anlamda bakıldığında özellikle termolojik yaklaşım veya özellikle anlayıcı yaklaşım dil teyce, e, tinsel bilimler içerisinde o ilahiyat bilimlerine yer veriyor. Oradan baktığımızda insana dair bir anlatı olan bu ilahiyat bilimleri nihayet tefsir dediğiniz nihayet fıkıh dediğiniz şey insana ve insani gerçekliğe bir çözüm. Ama insan zihninden üreyen bir çözüm. Zihniyet açısından baktığımızda bunu insan bilimleri içerisinde yer verilebiliyor bu bilim dallarına. Nihayet e, ama tefsir tarihi, hadis tarihi, fıkıh tarihi, kelam tarihi, mezhepler tarihi gibi bilim dalları olumsal gerçekliği kendi bütünlüğü içerisinde aldığı için ondan sosyal bilimler içerisinde yer verilebiliyor. İslam tarihi ve sanatlarını da e, daha çok o art and humanity denilen alana yani insan ve sanat bilimleri arasında yer verilebiliyor. Fakat bu yer verişin doğrusu Türkiye'de son dönemlerde ilahiyat bilimlerinin konumlandırılmak istendiği yer açısından baktığımızda bizim taslifimiz bilim felsefesi içerisinde doğru yere oturtulabilir ama böyle bir çabanın bilim bakışının karşılaştırma analizi ana ve yöntem gibi hususların tahfif edildiği bakış açısının da yoz olduğu, yanlış olduğu ve içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği ve gerçekliği örtüşmediğini, örtüşmeyeceğini bunun doğru bir bakış açısı olmayacağını da zaten bize hem tarih hem bilim alanında üretilen gerçeklik ve üretilen gerçekliği bilimsel değeri bu anlamdaki popüler değerdi de tabii ki bahsetmiyorum. Popüler değer, halkın başka bir şey vardır. O, o benim baktığım bakış açısı içerisinden söylemiyorum. Yani bu Müslümanların bilim kültürünün kök hücrelerinde sistematik düşünme, karşılaştırma, sorgulama, anlama ve açıklama ilişkin pek çok örnekler mevcut. Gidecek yol bu yoldur, doğru yol bu yoldur. Bu yoldan gidildiği takdirde o sürekli ezber tekrar edilen şeylerle bir yol kat edilemeyeceği aşikardır. Nitekim bilim alanındaki yerimize bize bunu acı bir şekilde gösteriyor maalesef. Hocam, çok teşekkür ederim. Faydalı bilgiler oldu. İnşallah bu konuda ayrı bir oturumda, gene akademi üzerinden yeni bir oturum yaparız. Ben de, de katkısı aramak istiyorum. Malumunuz, Yüksek Kurumu'nun lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği var. Bu yönetmelikte yüksek lisans ile doktora tezi arasında bir ayrım yazılmış. Yüksek lisans tezinde bilgiye ulaşma, bilgi değerleme, akademik etik yazım çerçevesinde bilgi yazma gibi. Yani Bir öğrenci, e, akademik etik çerçevesinde bilgiyi ulaşıp, bilgiyi değerleyip yazı, yazabiliyorsa yüksek tıklaması yaptığı uzman anlamına geliyor. Ona doktora da farklı bir e, amaç ve tanımlamaya yapılmış. Amaç da doktora yapan kişinin veya doktora mezuniyeti tamamlayan kişinin analiz yetenemini kazanması istemiyor analiz. Yani bizim eski e, Arapça kavramına ifade ederek tahlil yetenemi. Yani mukayese edemiyorsa sizin bahsettiğiniz gibi analiz edemiyorsa, kıyaslayamıyorsa e, doktora yeterliğini elde etmiş olmuyor. Bir de doktorayı tanımlarken diyor ki akademik yazım, standartlar kapsamında yazması zaten yüksek lisanslar. Doktora aşamasında üç tane yeni kelimesi geçiyor hocam. E, yeni bir şey ortaya koyacak, bulgu veya yeni bir yöntem kullanacak veya mevcut bir yöntemi yeni bir alana uygulayacak diyor. Bu üç yenilikten birisi olmuyorsa Türkiye şartlarında hukuk de o doktor teze geçerli olmuyor. Burada ilahiyat özelinde genelde Türkiye'de sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde bir gelişmeye ihtiyaç var. Yani malumunuz iki bilim dalı da anlama bilimleri diye geçiyor. İnsanı anlamaya çalışıyoruz veya tarihi veya dini kaynakları anlamaya çalışıyoruz. Anlarken yeni yöntemlere ihtiyaç var. Şu an e, Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da dijital sosyal bilimler, dijital beşerli bilimler diye bir eğilim var. Yani büyük veri kullanarak, büyük veri üzerinden insanın toplumu, dini, anlama eğilimleri var. Türkiye açısından bu açıdan baktığımız anda biraz zayıfız. Mesela temel kaynağımız habis diyoruz, doğru. Ama tüm hadislerin Türkçe ulaşılabileceği bir veritabanımız var mı? Yok. yok. Türkiye İslam dünyasının merkezi diyoruz. Ama dünya dillerinde, Özbekçe, Farsça, herhangi bir web sayfasında yayın yaptığımız bir Kur'an-ı Kerim meal sitemiz yok. Yani ben Özbekçe, Kur'an-ı Kerim mealine ulaşayım diye düşünüyorum. Yok. Yani Diyanet bastırmış ama dijital ulaşamıyoruz. Veya buna benzer dijital çalışmalar ihtiyaç var. Bu açıdan sosyal bilimlerin, ilahiyat bilimlerinin gelişmesi, alana katkı sağlaması temenniğimiz Hocam oturumun sonuna geldik. Diğer oturuma başlayacağız. Burada oturuma son veriyoruz. Kıymetli e, izleyicilere size teşekkür ediyorum. Beş dakika içinde yeni oturum açacağız. Gene ok Okut TV üzerinden. Katılımcılar, e, konuklar, akademisyenlerimiz de gene Zoom üzerinden şifreleriyle girebilirler. Tek ricam Zoom e, bağlantısına giriş yaparken gerçek adres olarak tanım kullanmaları. Adres olarak kullanılmadığı zaman sisteme kabul edilemiyoruz. Sabote gibi ihtimaller olmasın diye diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. 5 dakika sonra diğer oturumda görüşmek dileğiyle.